Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Hülkem. Ben Dilara. Burası benim Hülkem. Bugün yepyeni bir video ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün... ...kamera tanıtacağız. Arkadaşlar biz evde yokken Tobi ile Cuma'nın ne yaptığını hep merak ediyorduk ya da aklımız onlarda kalıyordu Siz de sıkça zaten siz evde yokken köpekleriniz ne yapıyor diye soruyorsunuz Ve biz de bu duruma bir çare arayışındaydık arkadaşlar Merak ediyorduk ama evdeki kamera sistemini yani şu an çektiğimiz kamerayı kurup onları çekmek sonrasında izlemek Mantıklı değil 3 saat çekti 3 saatli izle ne olduğunu görmek için ama böyle bir kamera keşfettik. İsmi ve modeli. TP-Link'in TAPO C200 modeli. Telefondan uygulaması var, evde yokken bize bildirim gönderiyor, hareket oldu vesaire diye. E, i̇stediğimiz zaman da açıp Wi-Fi üzerinden bize görsel veriyor, görüntü sağlıyor. Harekete yani karşı, zaman harekete karşı e, duyarlı sensörü var. Evet ve onun dışında hareket ettirebiliyoruz ne tarafa bakmak istediğimizi Aynen. görebiliyoruz Ya yani bu iki özellik arkadaşlar evin gezebildikleri kısımlarında en çok gezebildikleri kısımlarında ne yaptığımızı, ne yaptıklarını görmemiz için önemli kısımlar arkadaşlar o yüzden de böyle bir kamera edinmek istedik çünkü biz evde onların ne yaptığını çok merak ediyoruz ben Aynen. çok merak ediyorum hareket algılaması var ee, gece görsel şeyi yapıyor yani karanlıkta da e, görsel veriyor görüntü veriyor e, 1080 Pixel High Definition HD 1080 de ee, çok iyi bu arada arkadaşlar ve 128 GB'a kadar micro SD kart içine takabiliyorsunuz bu da demek oluyor ki 16 saat şey 16 gün kadar bir e, kayıt şey, süresi. kayıt süresi var içine hafızası var e, onun dışında bir yere sabitleyebiliyorsunuz isterseniz duvara monte edebiliyorsunuz e, onun dışında ses şeyi var yani biz e, ...Tobi'nin veya Cumbo'nun yanlış bir şey yaptığını görürsek eğer... E, ...hayır, işte yapma, Tobi'yi Cumbo diye onların dikkatini dağıtıp seslenebiliyoruz. Evet arkadaşlar, kutuyu açıyoruz. Evet arkadaşlar, kutu açılışına geçtik. Bu sefer ben açacağım. Hayır, bu sefer ben açacağım. Bu sefer ben açacağım. Tobi, bir gelebilir misin? Önemli bir konu var. Açtım, ben açtım. Tobi gel. Cumbo, naber oğlum? Çık yukarıya. Anneye bir kızar mısın? Konuş be Hayır bir dakika dur dur öyle yapma Konuş be Eğer takipçilerini seviyorsan konuş Vez vez Eğer takipçilerini çok seviyorsan konuş Baba senle burada baba senle konuşuyor. Tamam Anne Aynen. baba video çekiyor Aynen Evet arkadaşlar videonun bu kısmına ben devam edeceğim Öncelikle kutu açılışını yapıyorum <gülüyor> Evde her şey Tabii ne A few moments later. Evet arkadaşlar, şu yan tarafından açılma kısmını koymuşlar. Ne bu? Garanti belgesi. Küçük bir garanti belgesi ki. Bu bir. Quick Start Guide. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bu bir yapışkan mı? Ne bu? Yok şey, o çok iyi. Duvara veya tavana asmak isterseniz arkadaşlar, şöyle bir şey vermişler. Bunu diyor tak, şey yapıştır, nereye asacaksan, bu delikler içinden Öp. del, ona göre tam otursun diye. Güzel ürün. Güzel mantıklı. Burada da küçük mancalıklar. Kullanım kılavuzu. Ve... Ayağımak bu kalsın, bu şey, epey indirmek için. Arkadaşlar biz de taponun akıllı... Şeyler. Sınav başka bir şey yok arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Dur bir dakika bir şey söylüyorum. Bizde taponun, evet var. Ya dur. bizde taponun akıllı ampulleri olduğu için bizde uygulama zaten var. Şu şekilde bir uygulama. Uygulamanın nasıl indirileceği burada zaten kare kodla ve ismiyle arkadaşlar herhangi bir Google Play ya da Apple Store'dan kendiniz de indirebilirsiniz. Daha önce indirmediyseniz. Burada bir adaptörü var arkadaşlar. E Adaptör. Türk prizme. Evet. Burada monte etmek için aparatları ve dübelleri ve vidasıyla birlikte göndermişler. Teşekkürler. Teşekkürler. Ve burada Teşekkürler. ürünün kendisi var arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öyle bir kamera değil. bu <gülüyor> Hayırdır, böyle bir kamera. Bak buradan böyle hareket ettiriyorsun. Şöyle yani. gösteriyorum şuradaki olay. Çok tatlı ama robota benziyor. Kameraya mı dokundum ben? Ya şey mi dokunmuşum? Buradan böyle hareket ediyor falan falan ama bunların hepsini telefondan yapabiliyoruz. Onun dışında böyle koyuyoruz. sağ sol dönüyor mu? Yok, o dönmüyor. Yani şu dönüyor sadece. Gözü sağ. Dönüyor. Aynen, gözü dönüyor. Gözün ölmüş bunun. Gözü dönmüş. Bunu. Gözü bunu... dönmüş. Allah belanı versin, gözü dönmüş bunun. Sizi taktım. Aferin bana. Nere nere tere tere. artık seni izleyeceğiz biliyor musun? Gel yukarıya. Yaramazlık yapamayacaksın artık eskisi. Artık sana sesleneceğim. Oğlum yapma. Çöpün içine kafanı sokma lütfen. Şimdi kurulumunu yapıyoruz arkadaşlar. Dilara'nın dediği gibi uygulamasını indirebilirsiniz ya da kurulumunu göstermişti size. Şuradan e, QR kodla siz de kameranızı okutup direkt programa ulaşabilirsiniz. Hemen hızlıca... dakika. Kameranın gözü şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu birazcık yukarıya böyle diye kaldırdığınız zaman aşağıda sim kart yeri çıkıyor. Sim kart diyorum. SD kart yeri çıkıyor. Evet yeşil de göre. Yeşil, Şimdi. kırmızı böyle bilink Bakın nasıl kardeş. hareket edecek arkadaşlar gördünüz mü? Evet, tamam. Merhaba! Bakın sese doğru dönüyor arkadaşlar, gördünüz mü? Şu an etrafında dönüyor. Tabii çık oradan, ne yapıyorsun? Kamerayı bozdun, açımızı komple bozdun Tobi. Kırmızı-yeşil yanması gerekiyormuş ki yanıyor. Evet, kırmızı-yeşil yanıyor arkadaşlar. Ben size Dilaria gibi göstermeyeceğim, ben buradan göstereceğim. Kırmızı-yeşil yanlığında eşleşmeye hazırım, hadi beni eşleştir demek istiyor. Ve buradan önce Wi-Fi'den birbirlerini tanımaları gerekiyor ki programın onu bulabilmesi için, ürünü bulabilmesi cihazı bulabilmesi Tabii için. ya. Alo. <gülüyor> Masa üstü değil <gülüyor> mi? Bence gülmeliydi. <gülüyor> evet arkadaşlar, şu kısımda benim tarafım daha müsait olduğu için. Sen şaka yapmıyosun. dokun. Hayır onu durdurma. O kalsın. Bunu büyüt. Aynen. Şimdi... Aynen bana kaldı. Evet arkadaşlar şu kısımdan da gördüğünüz gibi. Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni bir kamera unutuyorum. Kamera burada sizi çekiyor, beni çekiyor şu anda. Siz de bu kameradan izliyorsunuz. 1080 kalitesinde çekiyor arkadaşlar. O yüzden kalite güzel olduğunu düşünüyorum. Hi guys. Alo. Alo. <gülüyor> oh. Öyle, i̇çeriye gidip içeriden soracağım. ben, tamam mı? Evet, Dilara şimdi içeriden konuşacak arkadaşlar. İçerideki odaya gidecek. Merhaba annesi. Annem. Tube. Anneciğim. Aşkım. Tuduğuna gir. Gir anneciğim. Neredesin? Adem ben Ben Hola. Ne? Anenadır anne. But I am. İstersen in de artık konuşabilecek... Uzaktan da bizi duyabileceksin tabii. Oh. Anne burada, anne burada. Youtube'un da var, <gülüyor> efsane Evet arkadaşlar, bence güzel bir olay Güzel bir Hayır. kamera Sizde illa köpeğiniz olması için değil bir Çocuğunuz olur, başka bir şey Kediniz olur, evde biri olur Eve hırsızlığa karşı korumak istiyorsunuzdur Bu tarz bir kamera seçebilirsiniz diye düşünüyoruz Biz bu kamerayı seçtik çünkü Evet arkadaşlar Köpeklerimiz biz yokken, Toby ile Jumbo evde neler yapıyor? Ben oturacağım. Ne konuşuyor, neye kızıyor, ne zaman hareket ediyor, hareket ettiği zaman ne yapıyor, evde neyi parçalıyor, ne için parçalıyor? Bunları görmek istiyorduk. Böyle bir kamera bizim ihtiyacımızdı çünkü merak ediyorduk. Bazen evde olmadığımız saat süreleri uzuyor ve aklımız tabii ki Toby ve Jumbo'da kalıyor. Siz de bu durumu merak ediyordunuz. Siz yokken ne yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz gibi. Daha önce biz ee, iPad üzerinden bir program satın alıp Aylık olarak izlemeye çalışıyorduk ama iPad'in şarjı, iPad'in şarj ömrü, batarya ömrü ve iPad'in uygulama şekli olmadığı için Değil Gereksiz olduğunu fark ettik arkadaşlar. O yüzden de böyle bir şeye yöneldik. Biraz araştırdıktan sonra bunu bulduk ve aldık. Kaç liraya aldık? Ee, 320 TL. 320 TL. Çok pahalı bir e, ürün olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve wi ile bağlanıyor olmanız, işte gece modu olması, sesli konuşma özelliğinin olması, hareket ediyor olması... Sadece evinizin güvenliği için bile, evde yokken arada açıp bakmanız için bile 320 liranın hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun, bilmiyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Biz şu ana kadar ürünü beğendik arkadaşlar. Ürünün özelliklerini zaten araştırmıştık. Kullanmaya başladıktan sonra da herhangi bir sıkıntı ya da memnuniyetimiz olursa devamıyla ilgili de video çekeriz. Nice! Naber? Artık seni izleyeceğiz bunlar. Ne diyorsun o Hayır. Salak ben mısın? uyuyorum zaten Salak ben mısın? bir şey Salak mısınız oğlum? Başka sorunun yok mu musun? <gülüyor> Niye bizi yokken izliyorsunuz? Ben sadece uyuyorum. Kamerayı yalayamazsın. <gülüyor> Kamerayı yalıyor. Oh. Cuma merhaba da. Aşkım benim. Merhaba. Ya sen çok ya. <gülüyor> Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. geldik. Çocukları izlemek için bir kamera aldık ve bunu size göstermeye çalıştık. Jumbo gitti. Tabii burada Dilara yanımda. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Ürünle ilgili bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup takip etmeyi... Kanala abone olunca takip etmiş ol. Kanala, kanala abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna çökün. Kendinize çok iyi bakın.